Merhaba arkadaşlar, astroloji serimize Boğa Burcu Kadını ile devam ediyoruz. Boğa Burcu toprak grubundan olup sabit nitelikli burçlar arasındadır. Maddi güvenliği, manevi güvenliği daha ziyade maddi güvenceyi temsil eden konular Boğa Burcu'nun konusudur arkadaşlar. Öncelikle Boğa Burcu Kadını maddiyata, maddi güvenliğe çok önem verir arkadaşlar. Dolayısıyla... Hayatındaki öncelikli amacı kendisini maddi güvence altına almak olacaktır. Bunu çalışarak, sürekli mücadele ederek gerçekleştirmek ister. <gülüyor> Kendisinin hırsları o kadar e, itibar, efendim, meşhur olmak, şöhret olmak, e, bir numara olmak gibi hırsları yoktur, kaygıları yoktur. Onun hırsı... E, Sırf kendini garantiye alma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Boğa Burcu'nda böyle bir handikap vardır. Sürekli akışa güvenmez ve e, kenarda köşe, köşede bir birikmiş olsun, efendim evi olsun, arabası olsun, şusu olsun, busu olsun anca ondan sonra önündeki e, bir takım süreçlere adapte olabilmektedir. Boğa Burcu aynı zamanda e, dünyevi e, zevkleri de e, gösterdiğinden Boğa kadınları da ee, dünyevi şeylere e, meyil Mesela uyumayı çok severler. efendim işte Bir yemek faslı yemek sohbeti, kahve muhabbeti, çay muhabbeti yani bu tarz ortamlarda bulunmaya bayılırlar. Yani e, zaten boğa burçlarının genel özelliğidir. İştahlıdırlar. E, ancak öyle yemeği basite almazlar arkadaşlar. Sofralar kurulur. E, kalabalıklar eşliğinde o sofralarda e, oturulur. Sohbetler edilir. Akabinde Kahveler, çaylar, her şey bir seremoni şeklinde gerçekleşir. Çünkü Boğa Burcu yemek, yani yemek için yaşar, yaşamak için yemez arkadaşlar. Çünkü bunlar da keyif alır, mutlu olur, hayatı doya doya yaşamak ister. Boğa kadınları ilk bakışta dışarıdan göründüğünde biraz soğuk bir imaj çizebilir. Mesafelidir, hemen herkese güvenmezler, güven konusunda... Hassastırlar. Önce gözlemlerler, birkaç testten geçirirler. Ondan sonra samimiyet kurarlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudan sıcakkanlı olduklarını söylemek doğru olmayacaktır. Genelde e, birkaç samimi bir dostuyla beraber vakit geçirmeyi tercih eder. Yüzeysel ilişkilerden pek hoşlanmaz. Hayata karşı çok sağlam ve güçlü bir duruşu vardır. Başından türlü badireler geçse de ki genelde türlü badireler geçer, e, sürekli... Yıkılmadım, ayaktayım gibi böyle sürekli güçlü olmak zorundayım, duygusal olmamalıyım gibi bir algıları vardır. Zaten genelde mantıklarına göre hareket ederler. Çok duygusal, agresif olabilecek bir yapıları olmasına rağmen daha planlı, daha strateji belirleyerek ilerleme yönünde göstereceklerdir tercihlerini. Aynı zamanda Boğa burcunun genel olarak zaten inatçı ve e, dik kafalı bir tarafı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Boğa burcu kadını eğer bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsam, onu vazgeçirmek, fikrini değiştirmek çok zordur arkadaşlar. Çünkü e, biraz Boğa burcu kadını da sabit nitelikli olduğu için alışkanlıklarına e, sıkı sıkıya bağlıdır. E, kahvaltı böyle yapılır gibi bir algı varsa. O kahvaltıda en ufak bir değişiklik yapamazsınız Hele ki dediğim gibi yeme içme e, kendi rahatlığı kendi Konfor alanı ile ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız bu oldukça daha zordur Çünkü dediğim gibi e, her şey keyifli keyifli yaşamak isterler dolu dolu yaşamak isterler yani bu dünyada e, yaşanabilecek e, her şeyi doyasıya yaşayarak e, Çünkü yeterince çalışmışlardır yeterince çabalamışlardır ve bunu hak ettiklerini düşünürler bu e, Yağmurlu bir havada bir fincan kahvesini alıp kitap okurken veya kendisine yemek hazırlarken yanında salatasını, garnitürünü, içeceğini vesaire bütün sofrayı hazırlamayı ihmal etmez. Bu konularda acayip bir özen gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi sabit fikirli oldukları ve kararlı oldukları aynı zamanda inatçı olduklarını düşünürsek onları yolundan döndürmek biraz zordur. Aynı zamanda boğa kadınları çok sabırlıdır arkadaşlar. E, aşk ilişkilerinde de belki birçok insanın katlanamayacağı, birçok insanın devam ettiremeyeceği ilişkileri sabırları sayesinde, kararlılıkları sayesinde sürdürebilirler. Ancak dediğim gibi onlara yanlış veya ters bir şey yapmamak gerekiyor. Çünkü boğalar e, insanlara doğrudan hiçbir zaman e, kötü olmak istemezler. Doğrudan insanları karşılarına almak istemezler ancak iş öyle bir noktaya gelirse de e, intikam almak konusunda kendilerine hak göreceklerinden onlara yanlış yapmamak gerekir arkadaşlar. O sessiz, sakin, vakur duruşlarının arkasında çok büyük bir pasif agresyon ve intikam duygusu yatabilir. Zira sabretmiştir, sabretmiştir, sabretmiştir içine atmıştır ve artık bir dahaki ilk yanlışta da patlamaya hazırdır arkadaşlar. Boğa kadınları aynı zamanda ya çok güzeldir, çok güzel olmasa bile Çok çekicidir arkadaşlar Venüs tarafından yönetiliyor Boğa da Tıpkı Terazi Burcu gibi ee, Venüs gezegeni e, sevgiyi, aşkı e, Manevi konuları temsil ettiği gibi Aynı zamanda maddi refahı da temsil etmektedir Boğa Burcu biraz daha bu kısmında ilgilenmektedir Venüs gezegeninde Dolayısıyla güzel olan, kaliteli olan Her şeye bayılırlar ee, Evlerinde de bu tarz konforlu olmasına ve güzel kaliteli olmasına çok önem verirler. Mesela eşyaları tek tek tek tek hepsiyle bir bağlantı, bir anı, bir duygusal bağ kurabilirler. Eşyalara çok bağlıdır bu aburcu kadınları bu arada onu söylemek istiyorum. Mesela herhangi bir insan için ya bir koltuk, bir kettle, bir tencere diye düşündüğünüz eşyalar onlar için çok ayrı manalar ifade edebilir ve sahip oldukları eşyalardan kolay kolay kopamazlar arkadaşlar. Onlarla bir bağ kurdukları için, duygusal bir bağ oluştuğu için aralarında. Eskise de o eşya Onu birine vermek istemeyebilir, onu biriyle paylaşmak istemeyebilir. Çünkü onun da yaşanmışlıklar vardır. Bir takım anlamlar, hatıralar vardır. Dolayısıyla ondan kopmak istemeyecektir. Böyle bir durum da vardır burcu kadınlarından. Ayrıca şunu söylemek e, gerekli diye düşünüyorum arkadaşlar. Boğaburcu e, evlilik için gayet uygun bir burçtur. Tıpkı yengeç kadınları gibi boğa kadınları da evlenmek için gayet idealeşlerdir arkadaşlar. Çünkü yuvalarına çok bağlıdırlar. Güzel sofralar, güzel yemekler hazırlamaya yatkındırlar, hamerattırlar ve aynı zamanda dediğim gibi sabit oldukları için, kararlı oldukları için ilişkilerinde sadıktırlar ee, ve kolay kolay Onlardan yana yanlış görmezsiniz arkadaşlar. Çünkü bir konuda zaten size karar verdiyse ki bu karar verme süreci kolay olmamıştır. Bunu devam ettirmekte de, e, gayet ısrarcıdır. Dolayısıyla e, çok elzem ve ekstrem bir durum olmadıkça ilişkiden yana, sadakatten yana ona güvenebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda e, ailesinin yuvasına, çocuklarına çok düşkün bir anne olacaktır. Tabi zaman zaman çocuklarla inatlaşma, e, agresyon enerjileri söz konusu olsa da özünde gene bağlı bir anne olacaktır diyebiliriz. Ancak e, bu sakin, bu kararlı, bu güçlü, bu başarılı kadının arkasında dediğim gibi bir takım ihtirasların, bir takım isteklerin bastırılmasından kaynaklanan bir e, hırs, bir öfke enerjisi de vardır arkadaşlar. Boğa burcu kadar tartışmalarda uzlaşmacı davranan, e, hep e, ılımlı olmaktan yana olan bir burç. Sabrı artık zorlandığında gözü hiçbir şey görmeyecek kadar sinirlenir ve o saatten sonra artık gemileri yakar arkadaşlar ve olabildiği kadar kırıcı olacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani onların sakin ve e, sessiz duruşlarına güvenerek Dilediğinizi yapamazsınız arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Boğa burcu kadınlarına sevgilerimi yolluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.